Geri sayıyor ile karşınızdayız. Feneri Ümerter Turkhaber.com. Ana başlıyor yaklaşık bir saatlik bu ekranlarda güncel çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanecik olursak: twitch Haber, TV Sosyal Cep Haber, Pinterest Haber, ok Haber, TikTok Haber, TV Facebook Star Haber, LinkedIn Haber, yay Haber tambur tarık averin sarame tarık aver TV'de tar tar katere. Reddit grant'ta 2008 YouTube tarık aver TV, TV'de ve ömer tarıkmaz yapılıyor yayındeyiz. Diğer sosyal medya kanallarımızda da yayındayız. Mesela Pico Live'ta yayındayız. Pico Live kanalımız e, Bir olaydan servola şarkı bilirsiniz diyoruz. Ama haber bütçemiz başlıyor. İlk haberimize geçiyoruz efendim. İstanbul'umuz için imsak vakti 05 İstanbul'da şimdi bugün imsak olacak. Diğer yerimizdeki imsak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bakabilirsiniz. Değerli izleyenler ve borsaya şöyle bir bıkıca kurursak donuk. Dolar günü 19,16 ile yükselişle, Euro 20,90 ile yükselişle, altın 1,220 ile yükselişle ve İstanbul Borsası günü 4,896 ile düşüşle kapattılar. Diğer haberim, ilk haberimize böylelikle geçmiş oluyoruz. İstanbul'a bekleyen deprem için haluk... Eli Doğan'dan kritik uyarı geldi. 7'li ve 50 ilçeyi etkileme oranı 2016-2019 yılı arası %50 ve oldukça yüksektir. Türkiye yasa boğan Karamanmaraş depreminin ardından gözler yediden büyük bir depremin beklendi. İstanbul'a çevrildi. Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Dr. Haluk Eli Doğan, Kuzey Marmara fayının tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Eğidoğan, en son yapılan bilimsel çalışmalara göre, 7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere şeriki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı 2016-2019 yılı arası yüzde 50 ve oldukça yüksekti. İstanbul'da beklenen deprem için Haluk İdoğan'dan kritik uyarı: 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı 2016-2030 yılı arası 50 ve oldukça yüksek 30 Mart 2023 2007 son güncelleme 30 Mart 2023 2007 Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından gözler geri den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi. Jeofizik mühendisi deprem bilimci Profesör Doktor Haluk Aydoğan e. Kuzey Marmara fayının tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. İdoğan, en son yapılan bilimsel çalışmalara göre 7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere çevredeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı, 2016-2030 yılı arası %50 ve oldukça yükseltikledi. Takip et. Uzmanlardan beklenen Büyük İstanbul depremi için uyarılar arkada gelmeye devam ederken, belediyelerde bilim insanlarıyla toplantılar düzenleyerek çözümleri masaya yatırmaya devam ediyor. Trakya Belediyeler Birliği de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde deprem çalıştayı düzenledi çalıştayda konuşan jeofizik mühendisi deprem bilinci profesör doktor Haluk Eidoğan İstanbul'da beklenen depreme değindi. İstanbul ne kadar tehlikelisi? Eidoğan, İstanbul deprem açısından ne kadar tehlikeliyse, Tekirdağ da aynı durumda, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa kıyıları da, Yalova'da, Kocaeli'de. Dolayısıyla Marmara depreminden bahsediyoruz. Tabii bahsettiğimiz bizi korkutan ya da endişelendiren önümüzdeki 20 yılda harekete geçme olasılığı yüksek olan bir fay denizden geçiyor. Ama bu Şarköy civarında, Mürefte, Şarköy civarında karaya çıkıyor ve oradan Saros Körfezi'ne, oradan da Yunanistan'a doğru uzanıyor. Dolayısıyla Tekirdağ'ın içinden Mürefte, Şarköy ve Saros arasında fayın kendisi var. Yani 1912 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem yaratan, çok büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremin olduğu yer orası. O bölgelerde yapılaşmanın çok daha önemli olduğu gözlenmesi gerekiyor ve denetimlerin daha fazla yapılması gerekiyor, dedi. 2016-2030 yılları arası Marmara Denizi ve çevresinin yüzyıllardır depremden uzak kalmayan bir bölge olduğunu ifade eden Eydoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara Fayı, tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip. Bununla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hazırlıklar, 7 ve daha büyük bir deprem için yapılıyor. Yani bugüne kadar yapılan jeolojik, jeofizik ve sismolojik çalışmalar denizde ve karada yapılan çalışmalar, özellikle denizin içinde yapılan çalışmalar Marmara Denizi'nin tabanında Kuzey Marmara fayının bu fay Tekirdağ ve İstanbul kıyılarına 15-20 km uzaklıkta bir fay hattıdır. Bunun üzerine 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı 2016'dan 2030 yılına kadar %50. en son yapılan bilimsel çalışmalara göre 7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 idi ve 50 ilçeyi etkileme oranı 2016-2030 yılı arası %50 ve oldukça yüksek Bu yıllardır konuşulan bir şey. En son Kahramanmaraş depreminden sonra tekrar gündeme geldi ve yine tartışılmaya başlandı. Tabi biz deprem olacak mı olmayacak mı tartışmasının içine girmek istemiyoruz. Çünkü zaten bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar ile bu bölgenin deprem tarihi bize böyle bir deprem ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Bu nedenle İstanbul başta olmak üzere Marmara'daki il ve ilçelerin özellikle de kıyısı olan ilçelerin bu depreme her zaman hazır olması gerekiyor. Nitekim 6 Şubat 2023'te sabaha karşı olan Kahramanmaraş merkezli depremin nelere mal olduğunu, mal olacağını ve ne hazırlıklar yapmamız gerektiğini ortaya koydu. Marmara'nın böyle bir depreme hazır olması lazım. Bu yalnız İstanbul depremi olarak anılmamalı. İstanbul deprem açısından ne kadar tehlikedeyse Tekirdağ'da aynı durumda, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa kıyıları da, Yalova'da, Kocaeli'de. Dolayısıyla Marmara depreminden bahsediyoruz. Tabi bahsettiğimiz bizi korkutan ya da endişelendiren önümüzdeki 20 yılda harekete geçme olasılığı yüksek olan bir fay denizden geçiyor diye konuştu. Profesör Doktor Haluk Eydoğan konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. DHA İstanbul'da beklenen deprem öncesi 30 metre detayı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Muharrem önce cephesi yol haritasının belirleri Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası merak ediliyordu. Çekilecek iddialarına ne en önemli? En yanıt, e, yanıt verdi. Yolumuza devam ederiz dedi. Kamuoyunun yakından takip ettiği Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem görüş görüşmesine anlaşmaya çıkmadı. Başkanı adayları netleşti. Kesin aday listesinin belirlenmesi öncesi taraflardan bir hamle yapılmazken YSK'ya itiraz süresi 17 itibariyle sona yerdir. Partisi cephesinden ise dakikalar kala dikkat çeken mesajlar gelmişti. Kulislerde gereken hamlenin Cephen beklendiği konuşurken bizimle ilgili bir durum yok, biz yolumuza devam ederiz görüşünde karar aldınız. Muharrem ince cephesi yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası merak ediliyorduk, çekilecek iddialarına en net yanıt yolumuza devam ederiz. 30 Mart 2023 16:30 son güncelleme 30 Mart 2023 17:22 Kamuoyunun yakından takip ettiği Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce görüşmesinden anlaşma çıkmadı, Cumhurbaşkanı adayları netleşti. Kesin aday listesinin belirlenmesi öncesi taraflardan bir hamle yapılmazken, YSK'ya itiraz süresi 17.00 itibariyle sona erdi. Memleket Partisi cephesinden ise dakikalar kala dikkat çeken mesajlar gelmişti. Polislerde gereken hamlenin CHP'den beklendiği konuşulurken bizimle ilgili bir durum yok. Biz yolumuza devam ederiz, görüşünde karar kılındı. Takip et. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir başka aday Muharrem İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etmesinin yankıları sürüyor. Kritik görüşmede seçime yönelik bir işbirliği veya bir teklif üzerinde konuşulmadığı belirtilirken, YSK'ya itiraz süresi 17.00 itibariyle sona erdi ve Cumhurbaşkanı adayları netleşti. Gün boyu bir temas olur mu diye konuşulurken, beklenen hamle gerçekleşmedi. Memleket Partisi kulislerinden ise yeni bilgiler geldi. CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında kritik açıklamalarda bulunarak son kulis bilgilerini paylaştı. Memleket Partisi kararlı, biz yolumuza devam ederiz. Canova, Memleket Partisi cephesinde bizim yapacak bir şeyimiz yok derleyip toparlama iddiasında olan CHP'dir. Birçok şeyi derleyip toparladılar ama bizimle ilgili bir durum yok. Biz yolumuza devam ederiz şeklindeki görüşün hakim olduğunu söyledi. İlginizi çekebilir. Hüdapar'dan bakanlık açıklaması. Hangisi verilirse verilsin. Yeşil Sol Parti seçim bildirgesini açıkladı. Çok konuşulacak maddeler. Kılıçdaroğlu davet etti. CHP'den aday oluyor. Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar. İnce adaylıktan çekilse de artık pusulada ismi olacak. Bugün YSK'nın Cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karar bağladığını ve yarın resmi gazetede Cumhurbaşkanı kesin aday listelerinin yayınlanacağını hatırlatan Canova, 31 Mart tarihinden sonra Muharrem İnce adaylıktan çekilse de artık oy pusulasında ismi olacak diye konuştu. İnce'nin adaylığı netleşti. 17.00 saatlerinde kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin adaylığının kesinleştiğini belirtti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber kültürümüz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası meydana meydana geldiği yerler var. Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza ulaşımda akşamları neden oldu. Ankara istikametine ulaşımın sağlanmadığı öğrenilirken. Kazada yaranlara ekipler müdahale etti. Anadolu otoyolunun Bolu kesiminde zincirleme kaza. Yaralılar var. Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. 30 Mart 2023 17.49 son güncelleme. 30 Mart 2023 20.01. Anadolu otoyolunun Bolu kesiminde 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza ulaşımda aksamalara neden oldu. Ankara istikametinde ulaşımın sağlanamadığı öğrenirken kazada yaralananlara ekipler müdahale etti. Takip et. Anadolu otoyolunun Bolu Batı ile Doğu Gişeleri arasında çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyruğu oluştu. Meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının etkisini azalttığı bölgede yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. 10 kişi yaralandı. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, araçların kaldırılması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. Teyandan, kazaya karışan yolcu otobüslerinde bulunan da bölgeye çağrılan servis araçlarıyla kent merkezine götürüldü. Afet ekipleri tarafından da yolda kalanlara iftar için erzak dağıtıldığı belirtildi. Anadolu Ajansı İHA DNA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz sorusuna yanıtı gündem oldu. Akşener'de... Ana Haber kültürümüz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Beşiktaş'ın teklifi kabul edilirse hesaplar yerine yapılacak. İşte Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatay Spor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puandır. Kulüpler Birliği Vakfı bugün maslakta ofisinde toplandı. Toplantıda konuşulan gündem maddelerinin en önemlisi süperlikle oluşabilecek yeni puan durumu olmuştu. Döplen felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatay Spor maçlarının geçersiz sayılması için toplanan takımların kararları 31 Mart'ta açıklanacak. Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatay Spor'un geçmiş maç, maçlarının da geçersiz sayılması halinde karar bakın ne olacak? Beşiktaş'ın teklifi kabul edilirse hesaplar yeniden yapılacak. İşte Gaziantep PK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu. 30 Mart 2023 17.58 son güncelleme. 30 Mart 2023 17.58. Kulüpler Birliği Vakfı bugün masraftaki ofisinde toplandı. Toplantıda konuşulan gündem maddelerinin en önemlisi Süper Lig'de oluşabilecek yeni puan durumu olmuştu. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep, P.K. ve Hatay Spor maçlarının geçersiz sayılması için toplanan takımların kararları 31 Mart'ta açıklanacak. Gaziantep, P.K. ile Hatay Spor'un geçmiş maçlarının da geçersiz sayılması halinde. Takip et. Sport Otosüper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Ali Koç yönetiminde toplanmıştı. Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde dün saat 14.00'te görüştü. Gündemin ana maddesinde Gaziantep, P.K. ve Hatay Spor takımları bulunmuştu. Beşiktaş karar değişikliği istedi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ligden çekilen Gaziantep, FK ile Hatay Spor'un geçmiş maçlarda da hükmen mağlup olmasını isteyen Beşiktaş, bu fikrini toplantıya katılım gösteren tüm kulüplere sunmuştu. 7 kulüp Beşiktaş'a destek verdi. Gaziantep ve Hatay Spor'un maçları geçersiz sayılsın diyenler. Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankara Gücü, İstanbulspor. TFF'nin kararı uygundur diyenler. Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Kayserispor. Ali Koç'tan açıklama. Toplantının sona ermesinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç şu sözleri kullanmıştır. 31 Mart'ta açıklayacağız. 7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka bir görüşü savundu. 31 Mart'a kadar görüşümüzü TFF'ye bildireceğiz. Depremden sonra çekilen iki kulüple beraber puan durumu nasıl olacak diye görüştük. Hiç öyle gerginlik yaşanmadı. Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından Gaziantep, PK ve Hatay Spor'un geçmişte oynadığı maçların iptal edilmesi halinde puan durumunun nasıl olacağı kamuoyunda merak edilmeye başlandı. İşte Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesi halinde oluşacak puan durumu. İşte oluşacak puan durumu. 17- Ümraniye spor. Oynanan maç 22-17 puan. 16- Giresun Spor. Oynanan maç 22-19 puan. 15- Kasımpaşa. Oynanan maç 22-20 puan. 14- Ankara Gücü. Oynanan maç 21-22 puan. 13- İstanbul Spor. Oynanan maç 22-23 puan. 12 Sivas Spor. Oynanan maç 22-23 puan. 11 Antalya Spor. Oynanan maç 22-24 puan. 10 Alanya Spor. Oynanan maç 23-25 puan. 9 Karagümrük. Oynanan maç 22-27 puan. 8 Konya Spor. Oynanan maç 22-28 puan. 7 Kayseri Spor. Oynanan maç 22-29 puan. 6 Trabzon Spor. Oynanan maç 21-35 puan. 5 Başakşehir. Oynanan maç 22-39 puan. 4 Adana Demirspor. Oynanan maç 22-40 puan. 5 Oynanan maç 23-48 puan. 1 Fenerbahçe. Oynanan maç 22.48 puan. Galatasaray. Oynanan maç 22.51 puan. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberi ve açılacak mı? Yüze, yüz yüze eğitim için YÖK Başkanı Özvar'dan kritik açıklama geldi. Son dakika haberine göre, YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ilişkin merak edilen kararı açıkladı. 6 Şubat'taki depremin ardından uzaktan eğitim kararı verilmişti. Özvar, 3 Nisan 2023 itibarıyla bahar dönemi itibarıyla uzaktan eğitimle birlikte devam şartı için yüz yüze eğitim verilmesini karşılaştırdık ifadelerini kullandı. Son dakika, üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan kritik açıklama. 30 Mart 2023-16 10 son güncelleme, 30 Mart 2023-19-08. Son dakika haberi, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin merak edilen kararı açıkladı. 6 Şubat'taki depremin ardından uzaktan eğitim kararı verilmişti. Özvar, 3 Nisan 2023 itibariyle bahar dönemi itibariyle uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesini kararlaştırdı. İfadelerini kullandı. Takip et. Son dakika, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 3 Nisan itibariyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere. Ali Hazır'da uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Özvar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yüksek öğretim kurumlarına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Depremin yaralarını sarmak için çabalıyoruz. İslam alemini birbirine yaklaştıran Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını dileyen Özvar, Ramazan'ın getirdiği bereket, huzur ve mutluluk ile bu zorlu günlerinde aşılacağına gönülden inandığını ifade etti. Yaşanan süreci, devlet ve milletin el ele vererek birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşma gayretine hep birlikte şahit olduklarını dile getiren Özvar, gökünde depremin etkilerini azaltmak ve yaraları sarmak için devletin bütün kurumlarıyla birlikte çaba göstermeye devam ettiğini vurguladı. Özvar, depremin ilk gününden bu yana, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere APAD, Gençlik ve Spor, Çevre, Şehircilik ve İtim Değişikliği ve İçişleri Bakanlıkları gibi kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Depremler sonrasında üniversite yurtlarının depremden zarar gören vatandaşlara tahsis edildiğini belirten Özvar, yurtların bu aşamada gerek barınma gerekse diğer temel ihtiyaçların karşılanmasında çok önemli hizmet sunarak depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işler gördüğünü ifade etti. Bugüne kadar deprem bölgesindeki ve çevre illerdeki üniversitelerin afat ile koordineli bir şekilde depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmetleri sağladığını anlatan Özvar, yurtların yanı sıra üniversitelerin diğer imkanlarının da depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını söyledi. Belirli üniversitelerde de depremzedelerin barınma ve temel ihtiyaçlarına yönelik desteklerin sürdüğünü dile getiren söz var. Deprem sonrasında kentlerin yeniden inşa edilmesinde ve toplumun rehabilitasyonunda bilim insanlarının çok kritik rollerinin bulunduğunu, yükseköğretim kurumlarının bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye devam ettiğini anlattı. Depremde 1589 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Yükseköğretim kurumlarının güncel durumları hakkında bilgi veren özler, Türkiye'deki açık öğretim hariç toplam 4.187.000 yükseköğretim öğrencisinin yaklaşık 676.000'i deprem illerinde ikamet etmekte veya o illerde kayıtlı durumdadır. Dolayısıyla yükseköğretim sistemindeki her altı öğrencimizden birinin depremden doğrudan etkilendiğini söyleyebilirim şeklinde konuştu. Depremden zarar gören 18 üniversitede görevli yaklaşık 17.000 akademisyenin yaşanan felaketten doğrudan etkilendiğini belirten Özvar, deprem bölgesinde bulunan üniversitelerde görev yapan idari personel sayısının ise yaklaşık 30 bin olduğunu bildirdi. Özvar, toplam 1589 öğrencimizi yaşanan bu büyük felakette kaybetmiş olduğumuzu üzülerek sizlerle paylaşıyorum. Depremde 148 akademik ve idari personelimizde hayatını yitirmiştir, dedi. Yapılan incelemeler sonucunda 30 Mart itibariyle depremden etkilenen 11 ilde bulunan 18 üniversitenin hasar durumuna bakıldığını belirten Özvar, 4 binanın yıkık, 127 binanın ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı, 642 binanın ise hasarsız olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Özvar, bununla birlikte, kampüslerimiz genel olarak şehirdeki diğer birçok kurum binalarına göre daha iyi durumdadır ve birçok yerde kamu hizmetleri bu kampüslerimiz aracılığıyla koordine edilmektedir, diye konuştu. Yeni kararlar duyuruldu. Öz, var. Yüksek Öğretim Kurulu olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında 17 Şubat'ta 2022, 2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim ve öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine ve Nisan ayında konunun yeniden değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılmasına karar verdiklerini hatırlattı ve bugün itibarıyla da 2022, 2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararlar aldıklarını bildirdi bu kararları alırken hem şu ana kadarki kararları hem de ülkenin mevcut koşullarını, paydaşların ve öğrencilerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden öz var. Ayrıca depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esneklikleri de tanıdık dedi. Öz var deprem felaketinin ardından gösterdikleri fedakarlıklar ve uzaktan eğitim sürecinde sergiledikleri özveri ve sabırla kendilerini gururlandıran öğrencilere teşekkür etti. Devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim Yükseköğretim Öğretim Kurulu Başkanı Özvar, 3 Nisan 2023 itibariyle uygulanmak üzere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere aldıkları yeni kararlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Ali Hazır'da uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek. Yükseköğretim Kurumları, bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapacaklar. Yürürlükte olan yüksek öğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinde yer verilen bir yarı yıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30 bunun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği yönündeki kısıtlama uygulanmayacak. Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrenciler bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilecek. Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamalar, yüksek öğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje ve benzeri şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilecek. Ara sınavlarla ilgili karara ilişkin öz var. Bahar dönemindeki ara sınavlar özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç olmak üzere şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak bilgisini verdi. Erol Özvar, yapılacak değerlendirmelerde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrim içi sınavlar, ödevler, çevrim içi kısa sınavlar, projeler, öğrenme yönetim sistemi, ÖYS etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabileceğini belirtti. Özvar, yarı yıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yüksek kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verildiğini bildirdi kurul olarak bütün çabalarının ülkenin yeniden inşasına ve yaraların sarılmasına azami katkıyı sunmak olduğunu vurgulayan Özvar, aldıkları kararların yüksek öğretimin tüm paydaşlarının beklentilerine makul bir cevap vereceğini düşündüğünü belirterek, ülkeye hayırlı olmasını diledi. Tüm öğrencilere başarılar dileyen Özvar, tedavisi süren depremzedelere acil şifa, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Özvar, alınan kararların ayrıntılarının ilerleyen günlerde üniversiteler ve kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi. Depremzede öğrenciden teşekkür. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, hibrit eğitime geçişle ilgili açıklamalarının ardından makamında Depremzede Üniversite öğrencisi Gürkan Gençoğlu ile görüştü. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan son sınıf öğrencisi Gürkan Gençoğlu, Depremzede Üniversite öğrencilerinin özel öğrencilik statülerine ilişkin aldığı hızlı karar dolayısıyla Özvar'a teşekkür etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bir Devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Muharrem İnce açıklaması bizi olumsuz etkilemiyor dedi. AK Parti hmm. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı bir televizyon programına önemli açıklamalarda bulundu. Kabaktepe 14 Mayıs seçimleriyle ilişkin. Yaptığı bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz. Seçim ikinci tura kalmaz ifadelerini kullandı. Kabaktepe ayrıca Mevket Parti Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve içinde konuştu. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Muharrem Ince açıklaması bizi olumsuz etkilemiyor. 30 Mart 2023 21:27 son güncelleme. 30 Mart 2023 21:27 AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kabaktepe 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz. Seçim ikinci tura kalmaz ifadelerini kullandı. Kabaktepe ayrıca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde konuştu. Yes, Takip okay. et. Yes, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kabaktepe, 14 Mayıs 2023 seçimlerine ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilişkin olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları. Cumhur İttifakımızın genişlemesi açısından önemli adımlardan birisiydi yeniden Refah Partisi'nin ittifakımıza katılması. Görüşmeler ve müzakerelerde herkesin konuşacağı, cümleleri, konumları, meseleleri vardır. YRP ile yapılan müzakereler farklı aşamaya gelmişti, ikinci görüşmede tamamlamış oldu. Türkiye'yi, bu toprağı merkeze alan Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak kapının açık olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılın ortak faydada tavır sergileyen tüm partilerimizde gerçekleştirilebilecek bir zeminden bahsediyoruz. Sayın Erdoğan'ın birinci turda kazanacağını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu görüşmelerde ortaya koyduğu çerçeveler içerisinde hareket edecek her türlü partiye özen gösteriyor. Yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz yaptığımız çalışmalardan. Seçim ikinci tura kalmaz. Gece olaylarında Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine atılan sloganlar vardı. Bazı muhafazakarlarda o dönemde farklı duruş sergilemişlerdi. Düşüncelerin aslında genetik kodları var. Çok değişmiyor. Bazen nerede olduklarını unutuyorlar. Karşıdığa karşı atılan sloganlarda sizin oturduğunuz yer neresi? Her açıdan doğru bulmadığımız bir tercihtir. Türkiye'de layıklık sorunu yok. CHP'nin aktörleri 4, 6 yaş grubu kuran kursları kapatılmalı, çağ dışıdır. Bir başka aktör Ayasofya ve hatta Sultanahmet'in müze olması lazım diyor. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tüm Türkiye'de olduğu gibi sağda. Biz vatandaşımızla konuşurken sadece kendi ittifak bileşenlerimizin değil her partili vatandaşlarımızla karşı karşıya geliyoruz. Üç temel şey konuşuyoruz. 20 yıldır yapıp ettiklerimizi konuşuyoruz. Bugün yaşadığımız ortamlar, pandemi, deprem, yangın, sel üst üste geldi. AK Parti olarak bunları nasıl yönetiyoruz ve nasıl yöneteceğiz? Türkiye'nin geleceğine dair neler yapacağımızı anlatıyoruz. Kızılem'a diyerek hedefinizi sürekli ileriye taşımanız lazım. Yapılan araştırmalarda şunu görüyoruz, deprem sürecinde özellikle başta barınma ihtiyacı, kalıcı konutların yapılması, istihdam ve iş yerleriyle ilgili Cumhurbaşkanımıza %71 güven var. Bazı bakanlarımız İstanbul'dan aday olacak. Cumhurbaşkanımız grup toplantısında ifade ettiler. Bakanlarımızın aday olacaklarını ifade ettiler. Milletvekili adaylarımızla ilgili bir değişim sürecinden bahsettiler. Tabi bu genel merkezimizin planladığı bir süreç olacak. Türkiye'de hem partimizi, milletimizi, 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili seçimlerinde en güzel listeyle çıkacağımızı söylüyoruz. Hem bakanlarımızın adaylığı, hem kabine hem milletvekilliği adaylığı noktasında değişim ve yeni yüzlerin çıkacağını ifade etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakanlarımız İstanbul'a gelecek aday olmak için ama hangisinin geleceğini bilmiyoruz. Kesinleşen bir şey olmadığı için. Bugün itibariyle İstanbul'da hangi bakanımızın hangi bölgeden aday olacağına dair net bir durum yok. Bu seçimde bir takım simülasyonlar hazırlıyoruz. Cumhur İttifakı Meclis'in hakimi olacak. Bu seçimde İstanbul'da 45, 50 arası milletvekili alacağımızı düşünüyoruz. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı oy anlamında bizi olumsuz etkilemiyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çekilecek Ana haber bir biz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhur İttifakı'na katılmaları gündem olmuştu. Hüdapar Genel Başkanı yapıcı outan Bakan Kaşçamaz geldi. Hangi verilirse, hangisi ise verilsin dedi. Seçim vesaire günler kala Hüda Park'ın Cumhur İttifakı'na katılması siyaset siyasi kulislerini hareketlendirmişti. Siyaset gündeminden düşmeyen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüdapar'ın yazar ve parti olduğunu, hakkında herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen, kellerine iftira veya hakaret edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Yapıcıoğlu, Şu İttifakı ile bakanlık pazarlığı yapmadıklarını da ifade etti. Cumhur İttifakı'na katılmaları gündem olmuştu. Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan bakanlık açıklaması. Hangisi verilirse verilsin. 30 Mart 2023-16-14 Son Güncelleme 30 Mart 2023-16-14 Seçime sayılı günler kala Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılması siyaset kulislerini hareketlendirmişti. Siyaset gündeminden düşmeyen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüdapar'ın yasal bir parti olduğunu, hakkında herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen kendilerine iftira ve hakaret edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı ile bakanlık pazarlığı yapmadıklarını da ifade etti. Takip et. Diyarbakır'a gelen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamalarının ardından bazı kesimlerce tehdit edilip sözlü saldırılara uğradıklarını söyledi. Yapıcıoğlu, bize karşı saldırılar, fikren mücadele edemeyenlerin, siyaseten bir alternatif koyamayanların çaresizliğinin resmidir. Son iki, üç haftadır partimize yapılan saldırılar böyledir. Bir yönüyle de 28 Şubat zihniyetinin hortlamasıdır. Bu yapılan saldırıların İslam'ı irtica, Müslümanın mülteci gören kafanın yeniden hortlamasıdır, piyasaya çıkmasıdır. Özgürlükçü geçinenlerin maskelerinin düşmüş olmasından dolayı ortaya çıkan kendi çirkinliklerini örtme gayretidir. Bu gaye ile bize hep belaltı vurmalar devam ediyor. Bir diğer yanı ile bakıldığında bu siyasi ahlaksızlıktır, bir tutarsızlıktır. Seçimleri kaybetme korkusuyla bu sefer ne yapabiliriz düşüncesiyle ya söylediklerimizi çarpıttılar ya da Hüdapar'ın kuruluşundan 20 yıl önceki olayları gündeme getirip sanki doğrudan Hüdapar ile ilişkilemiş gibi veya Hüdapar yapmış gibi bunları tartışmaya başladılar. Bu tantanaların kopacağını bekliyorduk ama biraz fazla sürdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bu gürültüler hakikatleri örtemeyecektir dedi. Bize hakaret edenlerin yakasına yapışacağız. Parın yasal bir parti olduğunu, hakkında herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen kendilerine iftira ve hakaret edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirten Yapıcıoğlu. Yasal olarak kurulmuş ve 11 yıldır siyaset sahnesinde olmasına rağmen hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan bir siyasi partiyi sanki yasa dışı bir örgütmüş gibi lanse etmeye çalışma ya da 40 yıldır elinde silahla kan döken bir örgütle karşılaştırmak, özdeşleştirmek, denkleştirmeye çalışmak en hafif tabiriyle. Ahlaksızlıktır. Bizi neden tehdit ediyorlar? Bu yaygarayı neden yapıyorlar? Cumhur İttifakı'nın bileşenleri tepki göstersinler diye yapıyorlar. Niçin? Kendi çirkinliklerinin üstünü kapatmak ve kaybetme korkuları onları sardığı için saldırıyorlar. Bütün bunların hepsi sebeptir. Ellerinden ne gelirse yapacaklar, bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Fakat bunu bilsinler, bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Eleştiriye açız. Bizi eleştirenleri can kulağıyla dinleriz. Bize hakaret edenlerin yakasına yapışacağız. Onlar mutlaka hukuk önünde hesap verecektir. Her şey kayıt altında ve hiçbir şey kaybolmuyor. Bugün rahat rahat iftiralarını, tehditlerini, parmak sağlamalarını yapıyorlar. Bunlar yanlarına kar kalacak düşüncesine kapılmasınlar. Avukatlarımız hepsini takip ediyor. Bunlar birer birer mahkeme karşısına çıkıp hesap verecek diye konuştu. Bakanlık pazarlığı yapmadık. Bakanlık pazarlığı yapmadıklarını ancak kendilerine verilecek herhangi bir bakanlığı da en iyi şekilde yöneteceklerini belirten Yapıcıoğlu, şunları söyledi. Listelerin açıklanmasını bekleyin. İnşallah güçlü bir şekilde mecliste temsil edileceğiz. Başından beri söylüyoruz, sadece son seçim döneminde bize sözlü saldırıların ve hakaretlerin dozu artınca söylemiyoruz. Ama başından bu yana siyasetteki üslubun, üslubun sertliğinden, çirkinliğinden hep şikayet ettik. Siyaset böyle olamaz. Siyaset, millete hizmet etme yarışıdır. Maalesef birçok defa siyaseti, rakiplerin birbirini karalaması olarak görüyoruz. Bu üslubu benimseyenler, çok bağırdıkları için boş tenekenin ses çıkarması misali, sanki siyaset sahnesinde varmış ve bütün siyaset bundan ibaretmiş gibi görüntü ortaya çıkıyor. Bu durum siyaseti bütünüyle zarara sokarak kötülüyor ve aynı zamanda da milletin gözünde itibarsızlaştırıyor. Birkaç temsilcimizi meclise gönderirsek, inşallah göndereceğiz de. Bizim başından beri söylediğimiz adaleti yeniden tesis etmektir. Adaleti önceleyeceğiz. Doğru siyasetin nasıl olduğunu milletimize göstereceğiz. Siyaseti bu şekilde yapmayanlara da göstereceğiz. Milletin menfaatlerini şahsi menfaatlerin önünde tutma konusunda da inşallah güzel bir örnek ortaya koyacağız. Bakanlık pazarlığı yapmadık. Ama hangi bakanlık bize verilirse verilsin, o bakanlığı en iyi şekilde yönetme ve milletin ihtiyaçları doğrultusunda siyaset öğretme konusunda herhangi bir eksiğimiz olmayacaktır. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz? Sorusuna yanıtlık... Ana haber bir devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize de geçiyoruz. ABD'den getirildiği Tetrak heykel başı yeniden gövdesiyle buluştu değerli izleyenler. ele geçirilmesinin ardından mahkeme karla Türkiye iade edilen Anadolu kökenli 12 tarihi eserden Tetrak heykel başı Antalya Müzesi'ndeki vücuduyla birleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden getirildi. Tetrak heykel başı yeniden gövdesiyle buluştu. 30 Mart 2023-2025 son güncelleme. 30 Mart 2023-2025. Amerika Birleşik Devletleri'nde ele geçirilmesinin ardından mahkeme kararıyla Türkiye'ye iade edilen Anadolu kökenli 12 tarihi eserden Tetrak Heykelbaşı Antalya Müzesi'ndeki vücuduyla birleştirildi. Takip et. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla uzun süren davalar sonucu Türkiye'ye iade edilen Anadolu kökenli 12 tarihi eserden başının Antalya Müzesi'ne getirilmesinin ardından vücuduyla birleştirilmesi için çalışma yapıldı. Vücuduyla birleştirilen Tetrakbaşı, iade edilen diğer eserle beraber yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılacak törenin ardından sergilenmeye başlanacak. Önce temizlendi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerika'dan geldi, önce temizlendi, sonra yıllardır ayrı durduğu vücuduyla birleşti. Yadesini sağladığımız 12 eserden biri, belge Kökenli Tetrakbaşı. Yarınki törenle birlikte Antalya Müzemiz'de ifadelerini kullandı. Yade edilen tarihi eserler. Burdur, Konya, Şanlıurfa, Çanakkale, Manisa, Antalya gibi Türkiye'nin farklı bölgelerine ait 12 tarihi eserin listesi şöyle. 3 boğa arabası, 2 adet, Roma dönemi askeri diploma, Neolitik hacılar ana tanrıça figürü, Urartu dönemi terakota vazo, Roma dönemi bronz büs taşla erkek başı, kiliye tipi mermer idol, hidaye antik kenti kökenli oynoko, çatal büyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetrak heykel başı, felge tiyatrosundan heykel başı, bubon bronz kol ve settimius severus heykeli. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem, Adem Lahic'den flash itiraf bize iyi davranmadılar dedi. Beşiktaş'a 31 Ağustos 2018 halinde transfer olan ve bir, bir süperlikle bir Türkiye kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Adem Lahic siyah beyazlardaki son döneminde katoluşu bırakılmıştı. Pozisyon başında Fatih Karakömüke transfer olan Sırf Bolcu'dan Beşiktaş'ta forma giydiği zamana dair itiraflar geldi. İşte detaylar. Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Naşik'ten flaş itiraf. Bize iyi davranmadılar. 30 Mart 2023 21.14 son güncelleme 30 Mart 2023 21.14 Beşiktaş'a 31 Ağustos 2018 tarihinde transfer olan ve bir süper lig ile bir Türkiye kupası şampiyonluğunu sevinci yaşayan Adem siyah, beyazlılardaki son döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan sırt futbolcudan Beşiktaş'ta forma giydiği zamana dair itiraflar geldi. İşte detaylar. Takip et. Beşiktaş'ın 31. Ağustos 2018 tarihinde İtalya'nın torunu takımından transfer ettiği ve bon 6,5 milyon euro ödediği Adem Leşic, siyah, beyazlı takımdaki son döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Fabrice Nesakala ve Ceremie Inlensi ile birlikte takımdan ayrı şekilde ikmanlarını sürdüren Sırp futbolcu, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Bu sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Adem Leşic, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemden bahseden başarılı oyuncu, bir mesaj geldi takım menajerimizden. Kadroda olmayacağımı söylediler. Ben de şok oldum. Beşiktaş'ı ve taraftarı seviyordum. Kimseyle bir problemim yoktu. Anlam veremedim. Kadro dışı kaldığımız dönemde çok iyi davranılmadı bize. Bunun nedeniyle ilgili net bir cevap alamadım, ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beşiktaş'ta... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat teroy ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Rüşvet iddialarını reddetti. İflas eden Felix'in kurucusu hakim karşısına çıktı. Kripto para borsası kurucusu ve eski üst yöneticisi CEO'su Sam Bankman-Fried, Çinli yetkililere rüşvet verdiği yönündeki suçlamaları kabul etmek. Rüşvet iddialarını reddetti. İflas eden FTX'in kurucusu hakim karşısında. 30 Mart 2023 19.24 son güncelleme 30 Mart 2023 19.24 Kripto Para Borsası Pete'nin kurucusu ve eski üst yöneticisi CEO Sam Bankman-Fried, Çinli yetkililere rüşvet verdi, yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Takip et. Pete'nin kurucusu ve eski üst yöneticisi CEO Sam Bankman-Fried hakkında hazırlanan 5 eks suçlamayı içeren 13 maddelik iddianameye ilişkin New York Güney Bölge Mahkemesi'nde savunma yaptı. Ocak ayı başında çıktığı duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 ayrı suçu kabul etmeyen bank manfiyat, Çinli yetkililere rüşvet verdiği iddiasının da aralarında bulunduğu yeni suçlamaları reddetti. Kripto para borsası FTV ile ilgili flash karar. Ne olmuştu? Kripto para borsası PTX geçen yıl Kasım ayında iflas etmiş, şirketin CEO'su Sun Bank Manfiyatı'nda istifa ettiği açıklanmıştı. Bankman-Fried, Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı. Kripto para borsası FTX iflasını istedi. CEO'su istifasını duyurdu. Ami Amerika Birleşik Devletlerli federal savcıların Bank Manfred aleyhinde yayınlandığı yeni bir iddianamede, eski CEO, Çinli yetkililerin dondurduğu, 1 milyar dolardan fazla kripto para birimine sahip hesapların çözülmesi için 40 milyon dolar rüşvet vermekte suçlanmıştı. Anadolu Ajansı İflas başvurusunda bulunan FTT'den çarpıcı açıklama Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. UEFA Fenerbahçe Sivas Spor ve Trabzonspor'un cezalarını açıkladı. UEFA Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivas Spor'a bir maç tecritsiz oynama cezası, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a da para cezası verdi. UEFA Fenerbahçe Sivas Spor ve Trabzonspor'un cezalarını açıkladı. 30 Mart 2023 19:32 Son Güncelleme 30 Mart 2023 19:32 UEFA Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivas Spor'a bir maç seyircisiz oynamak, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a da para cezası verdi. Takip et. Spor haberleri: UEFA Disiplin Kurulu Avrupa maçlarındaki tribün ve saha olaylarından dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivas Spor'a ceza verdi. Kurul, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla maçında yaşanan saha olayları nedeniyle sarı lacivertli kulübe 44.000 Euro ve bir sonraki UEFA müsabakasında en az 5.000 koltuk kapatma cezası verdi. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor, Fiorentina maçında çıkan olaylardan dolayı kırmızı beyazlı kulübe bir maç seyircisiz oynama ve oyuncu Hakan Arslan'a da 3 maç men cezasının verildiği açıklandı. Trabzonspor'da deplasmandaki Basel maçındaki tribün olayları nedeniyle 20 bin euro para cezasına çarptırıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İşte. Ana haber mültevimiz devam ediyor efendim. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün Gerç Ağrı ilginç hırsızlık kameralara bakın nasıl yansıttığı değerli izleyenler. Gerç Ağrı ilginç hırsızlık ağını kameralara böyle yansıtı. Altta yaşanan olayda erinen bilgilere göre bir iş yeri sahibinin iş yeri önünde bulunan Çuval içerisindeki top, topraklama kabloların çalındığını bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler toplamda 144 saatlik görüntüleri inceledikten sonra EÜ.T isimli şahsı tespit ederek yakaladı. İlginç kablo hırsızlığı ise güvenlik kamerası bakın nasıl yansıdı. Yer ağrı. İlginç hırsızlık kameralara böyle yansıdı. 30 Mart 2023-17-37 son güncelleme 30 Mart 2023 17:37. Ağrı'da yaşanan olayda edinilen bilgilere göre bir iş yeri sahibinin işyeri önünde bulunan çuval içerisindeki topraklama kabloların çalındığını bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler toplamda 144 saatlik görüntüleri inceledikten sonra Büyükte isimli şahsı tespit ederek yakaladı. İlginç kablo hırsızlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Takip et. Edinilen bilgilere göre, Ağrı Merkez'e bağlı Alpaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi, iş yeri önünde bulunan çuval içerisindeki topraklama kabloların çalındığını bildirdi. Ekipler 144 saatlik görüntüleri inceledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresinde toplanan 13 iş yeri, bina ve KGS kamerasına ait toplamda 144 saatlik görüntüleri inceledikten sonra Ütüt isimli şahsı tespit etti. Şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde toplamda 20 suç kaydı bulunan ütük yakalanarak emniyete getirildi. <gülüyor> Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. İHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bil Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haber SGK çalışanlarına mesai düzenlemesi aylık fazla mesai süresi 100 saate çıkartıldı. Son dakika haber SGK çalışanlarını ilgilendiren yeni bir düzenleme imza atıldı. SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkartıldı. Yeni düzenlemeye göre SGK çalışanları Nisan Haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alabilecek. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika SGK çalışanlarına mesai düzenlemesi, aylık fazla mesai süresi 100 saate çıkarıldı. 30 Mart 2023-21.55 son güncelleme, 30 Mart 2023-22.10 Son dakika haberine göre SGK çalışanlarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza atıldı. SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre SGK çalışanları Nisan-Haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alabilecek. İşte son dakika haberinin detayları. Takip et. Son dakika haberi SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. SGK çalışanları Nisan-Haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alacak. NTV'de yer verilen habere göre, düzenleme ile SGK çalışanları, 3 ay süreyle bütçede belirlenen fazla mesai ücretinin 10 katı kadar fazla mesai ücreti alabilecek. SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre SGK çalışanları Nisan-Haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alabilecek. SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti. EYT işlemlerinin hızlandırılması için. Aylık fazla mesai ücreti 5400 lirayı bulacak. Böylece 100 saat fazla mesai süresini dolduran bir çalışanın aylık fazla mesai ücreti 5400 lirayı bulacak. Düzenleme EYT işlemlerinden kaynaklı yoğunluk nedeniyle yapıldı. SGK çalışanlarının fazla mesai ücreti Ocak ayında yapılan düzenleme ile 5 katına çıkarılmış ve ayda 50 saat fazla mesai ücreti almalarına imkan sağlanmıştı. Yeni düzenleme ile saatlik fazla mesai ücretiyle bir ayda yapılabilecek fazla mesai süresi de artırılmış oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hakim karşısına... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İller Ortaylı Cumhurbaşkanı olsanız ikneyi değiştirsiniz sorusuna yanıt verdi. Bunu kaldırmadan liyakat sistemi yerleşemezdi. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı gazeteci Candaş Doktor Işık'ın YouTube kanalında açıklamalar yaptı. İlber Ortaylı Cumhurbaşkanı olsanız yani ikneyi değiştirirsiniz sorusunda, sorusunda yanıtladı. Profesör Doktor Ortaylı bu bir mühendislik değil. Toplam, toplum bu kadar basit bir mühendislik kaldıracak kadar basit bir mekanizma mekanizma değil. Ama ilk etapta basit şeyler var. Birincisi ne, nepotizmi önlemek, imtihan sistemini tarafsızlaştırmak. Bu çok daha zor. Bunu kaldırmadan liyakat sistemi yerleşemez ifadelerini kullandı. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz sorusuna yanıt verdi. Bunu kaldırmadan liyakat sistemi yerleşemez. 30 Mart 2023-21.03 son güncelleme. 30 Mart 2023-21.03 Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Candaş Dolga YouTube kanalında açıklamalar yaptı. İlber Ortaylı, ''Cumhurbaşkanı olsanız yarın ilk neyi değiştirdiniz?'' sorusunu da yanıtladı. Profesör Doktor Ortaylı, ''Bu bir mühendislik değil. Toplum bu kadar basit bir mühendisliği kaldıracak kadar basit bir mekanizma değil. Ama ilk etapta basit şeyler var. Birincisi nepotizmi önlemek. İmtihan sistemini tarafsızlaştırmak, bu çok daha zor.'' ''Bunu kaldırmadan niyakat sistemi yerleşemez.'' ifadelerini kullandı. Takip et. Profesör Doktor İlber Ortaylı Papa TV'deki candaş Dolga Işık'ın ''Cahille Sohbeti Kestim'' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'taki seçimler yaklaşırken, tarihçi İlber Ortaylı ya da Cumhurbaşkanı olsa yarın ilk neyi değiştireceği soruldu. Ortaylı bu soruya hiçbir şeyi değiştiremezsin çünkü bu bir mekanizma değil, bu bir mühendislik değil.'' yanıtını verdi. Bunu kaldırmadan niyakat sistemi yerleşemez. Nepotizmi, arkadaş veya akraba kayırma, önlemek gerektiğini ifade eden ortaylı şunları söyledi. Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Bu bir mekanizma değil ki şurayı değiştir, vidayı sık iş başlasın. Bu bir mühendislik değil. Toplum bu kadar basit bir mühendisliği kaldıracak kadar basit bir mekanizma değil. Ama ilk etapta basit şeyler var. Birincisi nepotizmi önlemek, önleyebildiğim kadar. En çaresi, belirli vilayetlerin, bölgelerin hakimiyetini yok etmek. Bu şart. Ondan sonra imtihan sistemini tarafsızlaştırmak, bu çok daha zor. Bunu kaldırmadan niyakat sistemi yerleşemez. İlginizi çekebilir. İlber Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması geldi. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erkan Baş duyurdu, gazeteci İrfan Değirmenci tipten milletvekili aday oldu değerli izleyenler. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Türkiye İşçi Partisi'nden Mehmet Aslan Tunarlı'ndan sürpriz bir adaylık daha geldi. Halk TV'de Ana Haber Bülteni'ne sunan gazeteci İrfan Değirmenci tipten milletvekili adayı oldu. Tip Genel Başkanı Erkan Baş... Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İrfan Değirmenci Milletvekili Adalet teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdiği ifadesini kullanmış. Erkan baş duyurdu. Gazeteci İrfan Değirmenci tipten milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2023-2156 son güncelleme 30 Mart 2023-2156 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Türkiye İşçi Partisi, TİP İnden Mehmet Aslantun ardından sürpriz bir adaylık haberi daha geldi. Halk TV'de ana haber bültenini sunan gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'ten milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi, ifadelerini kullandı. Takip et. Genel Başkanı Erkan Baş, Çorlu'daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz sevi seri kaybeden Mısra Öz ile ünlü oyuncu Mehmet Aslantun partilerinden aday olacağını açıklamıştı. Erkan Baş, bu defa gazeteci İrfan Değirmenci'nin de milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini duyurdu. Yürekten teşekkür ediyorum. Twitter hesabından paylaşım yapan baş, dört yandan kuşatılan basın Dünyamızın Güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız. ifadelerini kullandı. Erkan baş duyurdu. O isim tipten aday oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hamza Dağ'dan HDP'nin seçim bildirgesine tepki geldi. Bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın sosyal medya hesabından HDP'nin 2020 seçim bildirgesindeki maddeye ilişkin bir paylaşım geldi. Daha paylaşımında "Kandil'e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız?" ifadelerini kullandı. Hamza Dağ'dan HDP'nin seçim bildirgesine tepki bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? 30 Mart 2023 18.48 son güncelleme 30 Mart 2023 18.49 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Sosyal Medya Hesabı'ndan HDP'nin 2023 seçim bildirgesindeki maddelere ilişkin paylaşım geldi. Dağ paylaşımında bahalar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız ifadelerini kullandı. Takip et. Seçime sayılı günler kala siyaset gündeminde her gün bir başka hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Son olarak HDP, 2023 seçim bildirgesini açıklamıştı. HDP'nin seçim bildirgesinde yer alan maddeler ise dikkat çekmişti. Bildirgede Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonların sona erdirileceği, Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerine inanç işleri başkanlığının kurulması, zorunlu din dersinin kaldırılması gibi maddeler yer almıştı. Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim? Konuyla ilgili Hamza'da Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Daha HDP'ye soru sorduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Kandilbaharlar getirecek bu vaatleri hangi Cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimizi devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Çiçekleri bir terey alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor. Ayda 10 bin adet sipariş geliyor. En büyük sıkıntılar işe bulunma. Samsun'da hediyelik eşya üreten 60 yaşındaki temel Samangül bir terey topladığı ağır şey atık şeyleri sarant ekine dönüştürüp Avrupa'ya 50 euroya satıyor. Eskiden ayda 1000 adet sipariş gelirken şu anda 100 şu anda 10.000 adet sipariş geldiğini ancak o kadar üretim yapacak durumda olmadıklarını söyleyen Samangül haftada 300 şişeyi salat eserine dönüştürebildiklerini aktardı. Yaşadıkları en büyük sıkıntının ise atık şişe bulmakta olduğunu belirtti. Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 Euro'ya satıyor. Ayda 10.000 adet sipariş geliyor. En büyük sıkıntıları şişe bulmak. 30 Mart 2023 9.55 son güncelleme 30 Mart 2023 10.28 Samsun'da hediyelik eşya üreten 60 yaşındaki Temel Samangül 1 TL'ye topladığı atık şişeleri sanat eserine dönüştürüp Avrupa'ya 50 Euro'ya satıyor. Eskiden ayda 1000 adet sipariş gelirken şu anda 10.000 adet sipariş geldiğini ancak o kadar üretim yapacak durumda olmadıklarını söyleyen Samangül haftada 300 şişeyi sanat eserine dönüştürebildiklerini aktardı. Yaşadıkları en büyük sıkıntının ise atık şişe bulmakta olduğunu belirtti. Takip et. 36 yıldır hediyelik eşya imal edip satan Temel gün son yıllarda farklı bir alana yöneldi. günün yaptığı dikkat çekti. Birinci isim yazmanın yanı sıra birçok hediyelik eşyada üreten gün atık şişeleri ekonomiye kazandırmak için sanat eserine dönüştürme kararı aldı. Atık içki, sirke, gazoz gibi cam şişeleri toplatan Samangül, bu eserleri öğren yerlerinin figürlerini yerleştirerek, şişe rölyap haline getirerek satışa sundu. Yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken şişe rölyapler iç piyasada 50 TL'den, Avrupa'da ise 50 Euro'dan alıcı buluyor. Samangül çöpten toplattığını söylediği atık şişeleri 1 TL'ye aldığını söylüyor. İşte detaylar. Yurt dışında 50 Euro'ya satılıyor. 1 TL'ye toplattıkları şişelerin Avrupa'da 50 oya alıcı bulduğunu ifade eden Temel Samangül, kullanılmış tüm atık şişeleri arkadaşlarımıza çöpten toplatıyorum. Onlara da şişe başına 1 Türk lirası gibi cüzi bir para veriyorum. Şişeleri atölyeye geldikten sonra ilk önce steril hale getiriyoruz. Bu şişelere gerekli işlemi yaptıktan sonra öğren yerlerinin bölgelerini çalışarak sanat eserine dönüştürüyoruz. Kısacası yaptığım şey atık şişeleri sanat eserine dönüştürerek ekonomiye kazandırmak. 1 TL'ye toplattığım şişeler sanat eserine dönüştükten sonra yurt dışında 50 Euro'ya satılıyor. Türkiye'de ise sanat eserine dönüştürdüğümüz şişeyi 50 TL'ye satıyoruz. Benden 50 TL'ye şişeleri alanlar da yurt dışında bu şişeleri 50 Euro'ya satıyor, dedi. Eskiden ayda binası adet sipariş geliyordu, şimdi 10 binası adet sipariş geliyor. Şişe rölyef yapan atölyelerin kapanması ile siparişlerin arttığını ama üretim kapasitelerinin az olması nedeniyle siparişlerin birçoğunu reddetmek zorunda kaldığını dile getiren Samangül, şişelere ASOS, EFES, Sümera, Samsun'daki öğren yerleri gibi birçok rölyef çalışıyoruz. Artık eskisi kadar şişeleri sanat eserine dönüştüren üretici kalmadı. Piyasanın hareketli olmasına rağmen birçok atölye kapandı. Sayımız çok az kaldı. Birçok siparişi iptal etmek zorunda kalıyorum. Eskiden ayda bin adet sipariş geliyordu, şimdi on bin adet sipariş geliyor. O kadar üretim yapacak durumda değiliz. Üreticiler bizim sektörde iyi para kazanıyor. Çin üretimleri bizim satışımızı etkiledi. Onlar kendi kültürünün hediyelik ürünleri gönderdiği için pek rağbet görmüyor. Yerli ve yabancı turistler Türkiye'ye ait hediyelik eşya alıyorlar diye konuştu. Haftada 300 şişeyi sanat eserine dönüştürebiliyoruz. Yüklü bir sipariş aldıklarında haftada 300 şişeyi ekonomiye kazandırabildiklerini vurgulayan Temel Samangül, bir atık şişenin sanat eserine dönüşme süreci biraz meşakkat edin. Temizlik işleminin ardından kazıma, yıkama işleminin ardından kaplama yapıyoruz. Kaplamanın ardından üzerine ören yerinin rölyetini geçiriyoruz. Pişirme tekniğinin ardından son olarak boyuyoruz. Kullandığımız boyalarda da vernik gibi kimyasal boyalar değil, su bazlı boyalar kullanıyoruz. Şişenin gelmesi ve atölyeden çıkması olarak hesaplarsak haftada 300 şişeyi sanat eserine dönüştürebiliyoruz şeklinde konuştu. Yaşadığımız en büyük sıkıntı atık şişe bulmada yaşanıyor. Şişe bulmakta sıkıntı yaşamaya başladıklarını da belirten Temel Samangül, şu anda yaşadığımız en büyük sıkıntı atık şişe bulmada yaşanıyor. Önceden alkol şişelerin içindeki ucuzluk ve bolca şişe bulabiliyorduk. Şişe satışı azaldığı için bulmakta da zorluk çekiyoruz. Zorunlu haller dışında her zaman şişelerin atık malzeme olmasına dikkat ediyoruz. Kullanılmış, anısı olan şişenin üzerine çalışmak bana daha çok zevk veriyor, ifadelerini kullandı. Türkiye'de 50 Türk lirası, Avrupa'da 50 Euro'ya satılan rölyef şişeler yerli ve yabancı turistlerin oldukça dikkatini çekiyor. İHA Emekli ikramiyesiyle almıştır. Sattırmıyorlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'a haber bir ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemizde olan tarikhaber.com'a bekleyip sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar evde son çıkalım.